70'ten günümüze vatan topraklarında ormanlar ve vakıf medeniyeti. Bu belgesel Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kafkas Cephesi Harşit Savunmasından Sakarya Cephesi'ne giden 42. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları anısına 2021 İstiklal Marşı Yılı Kültür Hizmeti olarak hazırlanmıştır. Ormansız bir yurt vatan değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ormanlarımız yurt, yuva ve vatanımızdır. Ormancılık bir kültür, tarih, medeniyet ve vakıftır. Anadolu'da birçok uygarlık onun gölgesinde doğmuş, onun dalları altında kök salıp büyümüştür. Kahramanlık destanları Anadolu'yu süsleyen ağaçların altında yazılmıştır. Milli şairimiz Mehmet Akif, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi kahraman ordumuza armağan ettiği İstiklal Marşı'nı ağaçlarla süslü Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda yazmış. Tüm cihana seslenip milletimize korkma diyerek kahraman ordumuza moral vermiş.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 Vakıf peşikte büyür, vakıf ormanlarından geçimini temin eder, vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakıf bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü. Osmanlı Arşiv Belgesi Toprak deyip geçme düşün. İnsanlığın hamurudur toprak. Milletimizin yurt edinip vatan yaptığı toprak. Ama unutulmamalıdır ki toprağa bu kadar önemli kılan en büyük arkadaşı ormanlardır. Bu muhteşem varlık kökleriyle toprağa, yapraklarıyla da gökyüzüne hayat verir. Ülkemizin en büyük zenginlik kaynaklarından biridir ormanlarımız.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 Ormanlar şairlere ilham kaynağı olmuş, ozanlar ağaçların altında türküler söyleyip destanlar okumuştur. Tarihe adını altın harflerle yazdıran bilginler, devlet adamları ve komutanlar yetişmiş, bu toprakları Anadolu'nun manevi fatihleri, alperen gaziler için vakıf ormanları kurularak vatan yapıp bizlere emanet etmiştir. Bir zamanlar güzel vatan Anadolu'nun yemyeşil ormanlarla kaplı olduğu asırlar önce seyyahlar tarafından dile getirilmişti. Bilad-ı Rum denilen bu ülke dünyanın en güzel memleketidir. Cenab-ı Hak dünyanın öteki ülkelerinde ayrı ayrı ihsan ettiği güzellikleri burada topyekun bir araya getirmiştir. İbni Batu'da. Kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca çınar. Karış karış, taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel vatan. Anadolu. Bin yılları, beş bin yılları devire devire bugüne gelmiş bir medeniyetler beşiği. yeşil ormanlarla kaplı, Cennet Vatan Anadolu Anadolu'nun vatan olmasında Doğu Karadeniz bölgesi Ordu ve Giresun'un ayrı bir yeri vardır. Güneş ışınlarının dağlarına ve yaylalarına neşeyle yayıldığı, yazın gök kubbenin mavi organı altında dinlenilen yemyeşil bitki örtüsüyle Giresun ve Ordu size kendi hikayesini anlatır. Destanlar, şiirler ve türkülere konu olan yaylalar, şehir ve kasabalar bölgenin tarihi geçmişine canlı şahitlik yapar. Giresun ve Ordurmaklarından su dil kültür, medeniyet ve zaferler tarihi akar. Ormanlara beşikten mezara kadar muhtaçız. Doğu Karadeniz dağları ormanlarla vatan oldu. Geçit vermez dağlar Derin vadiler, dik yamaçlar, ağaçlar sayesinde yurt, yuva oldu. Giresun ve Ordu bölgesinde dağlar, yaylalar, köyler geçmişten günümüze bir ayna tutarken sizi alıp tarihin güzel sayfalarına geri götürür. Derin düşüncelere sevk eder. Türkistan'dan Anadolu'ya bu bölgelerin Horasan alperenleri gönül sultanları tarafından nasıl vatan olduğunu düşünür, bu bölgeleri vatan yapan aziz ecdadı hatırlar, ruhlarına Fatiha okursunuz. Doğu Karadeniz nasıl vatan oldu? Türklerin Orta Asya bozkırları, Altay dağları ve Horasan'dan başlayan göçleri asırlarca devam etmiştir. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde Gazi dervişler ve gönül sultanlarının büyük hizmetleri olmuştur. Gaza, cihat ruhunu yayarak halkın sevgisi ve gönlünü kazanan Gazi dervişler, bölgenin engebeli arazilerini imar edip iskanı açarak köyler ve obalar kurmuşlar. Ama bölgenin vatan olmasında vakıf medeniyetinin payını unutmamak gerekiyor. Vakıflar ve bunlara bağlı vakfiyelerde sosyal devletin yapmakta mükellef olduğu hizmetleri gönül sultanları yerine getiriyordu. Eğitim ve kültür hayatının en güzel uygulamaları, ilim irşat yeri olan tekke ve zaviyelerin etrafında sürdürülüyordu. Alperen gaziler sadece dini konularda değil, toplumu ilgilendiren bütün konularda dini ve ilmi çalışmalar yapıyordu. Doğu Karadeniz'de Türk fatihleri her bakımdan çok önemlidir. Özellikle güneyden kuzeye doğru akan nehirlerin geçtiği vadilerde kurulan yurt, yuva ve obalar, Türk İslam medeniyetinin unsurlarını asırlarca bünyesinde barındırmış ve günümüze kadar gelmesine vesile olmuştur. Giresun, Ordu ve Gümüşhane bölgesi Harçit Vadisi'nin yukarı kesimlerine yerleşmiş olan Oğuz Türklerinin Çepni boyu bölgede bir uç beyliği kurmuştur. Bayramlı ve Hacı Emiroğulları Beyliği Fatih'in 1461 yılında Trabzon'un fetinden yüzlerce yıl önce Gönül Sultanları ve Gazi Dervişlerin önderliğinde Giresun, Ordu ve Gümüşhane'yi Pontos Devleti'nden alıp vatan yapmışlardır. Bölgenin fetinde ve imarında önemli hizmetler yapan Mahmut Çağırgan Veli, Abdullah Halife, Mevlana Ede Derviş, Şeyh Mustafa, Şeyh Hüseyin, Şeyh Sinan Piraziz, Trabzon'un fetine ve Doğu Karadeniz bölgesinin ebedi Türk yurdu yapılması konusunda Fatih Sultan Mehmed'e büyük destek vermişlerdir. Her kim ola ki fesinin püskülüyle ormandan bir dal kopara, boyunu vurula. Fatih Sultan Mehmet Han Yüzlerce Yıllık Ormanları Koruma Bilinci Tarih boyunca devlet adamları ağaçlandırmaya önem verip çölleşme ve sel felaketi tehlikesine karşı vatan toprağını korumuştur. Bunun en güçlü örneği İstanbul ve Trabzon Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın her kim ola ki fesinin püskülüyle ormandan bir dal kopara, boynu vurula şeklindeki meşhur fermanıdır. Bu fermanın sahibi Ulu Hakan dünyadaki ilk çevre koruma örgütünü kuranlardan biri olarak da tarihe geldi. Türk milletinin orman ve ağaçları korumaya yönelik yüzlerce yıllık bu bilinci Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başlayan yeni tarihi süreçte de yaşatılmış ve ormancılıkla ilgili özel yasalar çıkartılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ormanlara büyük önem vermiştir. Sel felaketleri, çölleşme ve erozyonla mücadelede en etkili yöntem olan ağaçlandırma ve ormanın korunmasına dikkat çekerek ormansız bir yurt, ''Vatan değildir'' sözleriyle tarihe not düşmüştür. Milletimiz tarih boyu ormanları yurt, yuva ve vatan görmüş, canı pahasına, vatanına sahip çıkmış, ormanları korumuştur. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. 1937 yılında devlet ormancılığına geçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivinde 2303-1937 tarih ve 030-10-0-0-193 fon kodlu arşiv belgesinde bulunan 14 numaralı tarihi belgede 14 adet vakıf ormanı sayılmıştır. Vakıf ormanlarının vakfiyelerinde yazılan şartlara uygun olarak korunması sağlanmıştır. Arşiv belgelerinde yer alan Türkiye genelindeki 14 vakıf ormanından bazıları şunlardır: İstanbul Alemdağ, Avcıkor, İstranca, Balaban Elecik, Giresun Kırık Kulakkaya, Kırklareli Longos, Bursa Süle Tekke Koru. Edirne Bolu Danışment Ormanı Vakıf ormanı olarak tescil edilen kırık bölgesi Giresun'a bağlı bugünkü Dereli Yavuz Kemal bölgesidir. Kırık ormanları içinde yer alan geniş orman arazisinin vakfiyesi Çelebi Sultan Mehmet Han'a yani 1. Mehmet Han'a dayanmaktadır. Bu vakıf ormanının bölgeyi Türk-İslam yurdu yapan Horasan Alperen'i Şeyh Mustafa Efendi adına Zaviye Vakfı olarak Fatih Sultan Mehmet An'dan önce vakfedilmesi önemlidir. Vakıfların Bölgenin Vatan Olmasına Katkısı Giresun başta olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesinde ilim ve irşat faaliyetlerini sürdüren Bölgeyi vatan yapan Gönül Sultanı Alperen Gazilere tarih boyu devlet adamları önem vermiş ve onların hizmetlerinde kullanılmak üzere vakıflar kurup destek olmuşlardır. Bu vakıflar bir nevi kamu hizmeti görmüş ve devletin yapmakla mükellef olduğu hizmetleri devlet adına yapmışlardır. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen bu vakıflar halen varlığını sürdürmektedir. Mahmut Çağırgan Veli Vakfı Alucra ve çevresinde eğitim-kültür hayatımız üzerinde silinmez izler bırakmıştır. Yavuz Sultan Selim yörenin 1501 yılına ait gelirlerini bu hizmetler karşılığında bu vakfa bırakmıştır. Şeyh Pir Hasan'ın kendi malı olan arazinin tamamını vakfederek kurduğu Şeyh Pir Hasan Vakfı 1316 tarihinde Giresun bölgesinde kurulan en eski vakıf eseri olarak bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Yavuz Sultan Selim Han'ın annesi, Dulkadiroğullarından Alaüd Devle'nin kızı Gülbahar Hatun adına tescil ettirdiği Giresun Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife Zaviyesi'ne vakfedilmiş. Vakfın kuruluşu 1544 tarihlerini göstermekte. Ecdadımız o kadar çok vakıf kurmuş ki bu vakıfları tek tek saymak mümkün değildir. Şebin Karahisar ve havalisinde Şeyh Sinan Zaviyesi, Şeyh Süleyman Zaviyesi, Hasan Şeyh Zaviyesi, Urban Abdal Zaviyesi, Dervişali Zaviyesi, Çomaklı Baba Zaviyesi ve Şeyh Yusuf Zaviyelerinin bölgenin vatan olmasında önemli hizmetleri vardır. Çomaklı Baba Zaviyesi ve Şeyh Yusuf Zaviyeleri bölgenin vatan olmasında önemli hizmetler yapmıştır. Giresun'un sahil kesiminde birer vakıf eseri olan Kasım Dede Zaviyesi, Mevlana Ede Derviş Zaviyesi, Yaraşur Şeyh Zaviyesi, Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife Zaviyesi'nin yaptığı ilim irşat faaliyetlerinin bölgenin Türk-İslam medeniyetine açılıp vatan olmasında önemli hizmetler yaptığı arşiv belgeleriyle ortaya çıkmıştır. Ademoğlu vefat edince ameli kesilir. Ancak üç hususta müstesna. Sadaka-i cariye, faydalı ilim ve kendine dua eden hayırlı evlat. Hazreti Muhammed Vakıf nedir? Giresun ve Ordu bölgesi Osmanlı'dan Cumhuriyete ormancılık tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden hemen sonra Tokat-Niksar'da kurulan Danışment gazi öncülüğündeki beylik, Doğu Karadeniz bölgesinin Türk-İslam yurdu olmasını sağlamıştır. Bölgenin vatan olmasında sultanlar, devlet adamları ve hayırseverlerin kurdukları vakıflar çok önemli görev yapmıştır. Vakıf kurma ve yaşatma her zaman teşvik edilmiş, vakıflar sürekli yaşayan sadaka-i cariye, hayır hizmeti olarak görülmüştür. Arapça bir sözlük olan vakf sözlük anlamıyla durdurma, hareketten alıkoyma, hareketsiz bırakma manalarının dışında tamamen verme, büsbütün verme anlamlarını da içerir. Vakıf, İslam hukukundan bir malın, bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik sırf Allah rızası için zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin adıdır. Yani vakıflar için kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi de denilebilir. Kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin edip, insanlığın hizmetine sunması kolay değildir. Fakat geçmişe baktığımızda adeta vakıflar medeniyeti sayılacak kadar hizmete sahip olan bir millet ve devletle karşılaşıyoruz. Evliya Çelebi, 17. yüzyıldaki Osmanlı vakıf eserleri hakkında ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim diye yazacaktır. Osmanlı'dan Cumhuriyete Vakıflar Tarihi Tarihte bizim bildiğimiz anlamda ilk vakıf Hazreti Ömer tarafından kurulmuştur. Hazreti Ömer'in Hayber'in fetinden sonra ganimet olarak kendisine düşen bir araziyi satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartıyla fakir, çöle, misafir ve Allah yolunda olanların istifadesi için vermiştir. Anadolu topraklarındaki ilk vakıfsa Erzurum'un Pasinler ilçesinde Malazgirt Zaferi'nden yıllar önce Seyit Halil Gücdevani tarafından 1048 yılında kurulmuştur. Bu ilk vakıftan sonra vakıfların Anadolu'da hızla yaygınlaşıp önemli hale gelmesinde sadaka, infak ve hayırda yarışmaya teşvik eden ayetler çok etkilidir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Vakfın en hayırlısı da insanların en çok ihtiyaç duydukları ihtiyacı karşılayandır. Hadis-i şerifleri de vakıfların kurulmasında insanlara yol göstermiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesinden hemen sonra bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle vakıflar genel müdürlüğü kurulmuştur. Mustafa Kemal, mühim bir servet ve büyük bir müessese olarak gördüğü vakıflara yaşamı boyunca büyük önem vermiştir. 3 Mart 1924'te kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ambleminde Anadolu'da ilk vakfın kuruluş tarihi olan 1048'in yer alması, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilk devlet kurumlarından birisi olduğunu da gösterir. Yavuz Kemal Kırık Vakıf Ormanları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 önemli bilgiler vermektedir. Vakıf ormanları ile ilgili tarihi araştırma. Cumhuriyet öncesi kamu hizmetlerinin önemli bir kısmı vakıf kurumlar marifetiyle yürütülmekteydi. Cami, medrese, zaviye gibi dini kurumlar yanında yolların ve köprülerin tesisi ve bakım onarımı bu yolla sağlanıyordu. Bu yüzden vakıflar kentlerde ve kırsalda hayati derecede önemli bir fonksiyon icra ediyordu. Vakıfların ayakta kalabilmesi ve bahse konu hizmetleri yerine getirebilmesi için de devlet tarafından çeşitli gelir kaynakları oluşturuluyor. Bunlar vakfiye denilen ve dönemin hükümdarları tarafından tuğrayla tescillenen senetlere bağlanıyordu. Bugünkü Giresun, Dereli, Yavuz Kemal ve Kullakaya bölgeleri tarihte kırık nahiyesi olarak dağınılan idari alandaki ormanlar ve meralar bahse konu amaca hizmet etmek için Hacı İlyas Vakfı, Şeyh Mustafa Vakfı, Şeyh Mahmut Vakfı ve Hacı Hamza Vakfı gibi hayır kurumları farklı zamanlarda tesis edilerek başta din hizmetleri olmak üzere medreseler eliyle eğitim Zaviyeler vasıtasıyla irşat ve imaret hizmetleri hatta derbent vakıflar yoluyla da yolların ve köprülerin inşası, bakım onarımları yapılmıştır. Şebin Karahisar yöresini de içine alan Eretnaoğulları Beyliği döneminde 1368'de Melik Ahmet Bey tarafından Hacı İlyas Vakfı ile Hacı Hamza Vakfı, Ordu Giresun bölgesini fethederek, Türk yurdu yapan Hacı Emiroğulları Beyliği döneminde Emir Süleyman Bey tarafından 1397'de Şeyh Mustafa Vakfı, Osmanlı Padişahı, 3. Mehmet tarafından da Şeyh Mahmut Vakfı kurulmuştur. Bu vakıfların hizmet ettiği cami, medrese ve zaviyeler sırasıyla Kızıltaş Köyü, Sarı Yakup Köyü, Yavuz Kemal ve Konuklu Köyü'nde yer almıştır. Sultan Fatih'in iktidarının ilk yıllarında 1455 tarihli tahrirle bu vakıflar yeniden tescillenmiştir. Bu yüzden tarihi kayıtlara Sultan Vakfı şeklinde geçmiştir. Vakfa konu olan köylerde yer alan ormanlık alanlar, çayırlar ve ziraat alanlarının gelirleri söz konusu kurumlara aktarılmıştır. Böylece Giresun Dereli Yukarı Aksu havzasında yerel imkanlarla kamu hizmetlerinin icrası mümkün olmuştur. Vakıf sistemi hem Osmanlıların iskan siyasetini kolaylaştırıyor hem de fethedilen yerlerde İslam'ın yayılmasını sağlıyordu. Gittiği hiçbir yerde sömürgecilik yapmayan bir imparatorluk halkı kendine bağlamak için halkına hayırla bağlanıyor, sömürmekten değil hizmetten yana politika sergiliyordu. Alperen Gaziler ve Devlet Hizmeti Devlet adamları ve sultanların bölgedeki Alperen Gaziler adına vakıf kurması, bunların bulundukları yerde kurdukları tekke ve zaviyelerle devlet hizmetine yardımcı olması bölgenin gelişimi açısından da çok önemlidir. Ulaşım ve haberleşmenin çok zor olduğu dönemlerde bu kurumlar devletin yapacağı hizmetleri yapıyor, bölgenin batan, yurt, yuva olmasına vesile olup öncülük ediyorlardır. Doğu Karadeniz'in Sarp dağlarından olan, bugünkü Giresun sınırları içerisinde bulunan birçok vakıftan, Yavuz Kemal Kızıltaş köyündeki Şeyh İlyas, Yavuz Kemal'deki Şeyh Mustafa, Hacı Abdullah ve diğer tekke ve zaviyelere Osmanlı Sultanları tarafından vakıf kurulup bu kurumların yaşatılması sağlanmıştır. Yaldere bölgesindeki orman, mera ve bazı köylerin geliri Yavuz Sultan Selim zamanında Gülbahar Hatun adına vakfedilmiştir. Karadeniz bölgesinin Müslümanlaşması ve Türkleşmesi hususunda büyük katkılar sağlamış olan Abdullah Halife Tekke ve Zaviyesi bir hanım sultan vakfıdır. Adına vakıf tahsis edilen hanım sultanın Yav Sultan Selim'in annesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın baba annesi, 2. Bayezid'in eşi olan Ayşe Gülbahar Hatun olduğu vakfiye ve arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Gülbahar Hatun kendisine tahsis edilen aylık maaşı, mücevherleri fakir fukaranın ihtiyaçlarına sunmuştur. Fatih devrinde Trabzon fethedilince buradaki tüm vakıflar devlet korumasına alınmış ve bu vakıfların yönetimini de Gülbahar Hatun üstlenmiştir. Gülbahar Hatun Vakfı'na bağlı Giresun Yağlıdere Tekke Köyü'nde bir cami, mektep, darülkura, zaviye, fırın, aşhane, şadırvan, medrese, imaret ve türbeden oluşan külliyenin varlığı tarihi vakıf kayıtlarında geçmektedir. Harşit Vadisi'nden İpek yoluyla Espi'ye, Zefre Limanı'na gelen malların ve yolcuların Yağlıdere Vadisi'nden geçen yolla İç Anadolu'ya bağlanmasına yardımcı olan Gülbahar Hatun Vakfı yol emniyetini sağlamış, gelip geçen yolculara ücretsiz hizmet etmiş, bölgenin Türk yurdu olmasını sağlamıştır. 1486 tarihli arşiv belgelerinde bugünkü Güce ilçesi sınırlarını içine alan Allahnas nahiyesinden bahsedilmektedir. 1515 yılında Menteşe zaviyesine mensup Horasan erini Şeyh Hasan ve oğlu Mustafa'ya işaret edilmektedir. Zaviye çalışanlarının buradan geçen yolculara yol emniyeti sağladıkları ve karşılıksız hizmet ettikleri yazılmaktadır. Gelevera bölgesini vatan yapan Horasan Eren'i Kasım Dede'nin kerametleri vefatından sonra bile devam etmiştir. Öyle ki Kasım Dede defnedildikten sonra cenazesini kaldıran imamın mezarın üzerine bıraktığı kuru söğüt dalı yeşermiştir. Bugün baraj suları altında kalan Geleverak köyündeki tarihi taş köprünün yakınında bulunan Kasım Dede'nin mezarı başındaki asırlık söğüt ağacının bu daldan filizlenip büyüdüğü söylenmektedir. Bölgenin Türk İslam yurdu olmasında çok büyük katkısı olan Horasan Alperenleri, Gönül Sultanı Gazileri, vakıf ormanları kuran devlet adamları ve vakıf insanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktası azarından, ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbir ve hüsnü halde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin ormancılık tarihi Atatürk'ün 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasındaki bu sözleri ormancılık hizmetlerimizin gelişmesinde büyük bir esas teşkil etmiştir. 1937 yılından başlayarak ağaçlandırma için özel yasalar çıkartılmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrası bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti'nde yanmış, yıkılmış, perişan olmuş yurdumuzun imarı için orman idarelerimiz önemli hizmetlerde bulunmuştur. O yıllarda tek ihraç ürünlerimiz olan kuru üzüm, tütün ve yumurta için kutu yapımı yine ormanlardan sağlanmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Sinop Ayancık, Zingal, Bozöyük, İbrahim Çolak, Bafra gibi devlet ve özel kurumlarımız tarafından kurulup çalıştırılan kereste fabrikaları sanayileşmemizin gelişmesine öncülük etmiştir. Başta orman teşkilatı olmak üzere kamu kurumları, tüzel ve özel kişiler ağaçlandırma yapmakla yükümlü kılınmıştır. 1925 yılında Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde ilk fidanlık kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı kazanılmış, Cumhuriyet ilan edilmiştir. Ama insanların başını sokacak konutu yoktur. Savaşlar sonucunda yakılıp yıkılmış yerleşim yerleri ve Lozan'da yapılan mübadele anlaşması çerçevesinde ülkemize gelen 2 milyona yakın insanın barınması için konut ihtiyacı vardır. Kentlerin başta barınma olmak üzere ulaşım için yol, köprü, tünel gibi çağdaş bir yapılanmaya ihtiyacı vardır. Ormanlar bu ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlenerek,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 Esaret zincirleri kırılmış, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.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 bir vatan kalbinin attığı yerdir. Necmettin Halil Onan. Kafkas Cephesi 100. Yıl Şehitler Mesiri Alanı. Devletimiz tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi tarih bilinci açısından önemlidir. Anadolu'yu bizlere vatan yapan aziz şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz var. Giresun ve Ordu Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü canları ve kanlarıyla bu güzel vatanı bizlere yurt yuva yapan aziz şehitlerimizi unutmuyor. Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Kafkas Cephesi Harşit savunmasından Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden 42. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları anısına bu belgeseli hazırlayarak aziz hatıralarını yaşatmakta, Tirebolu Harşit Irmağı kenarında şehitlik mesire alanı kurmaktadır. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Harçit Irmağı, başlı başına şehitler ve gaziler abidesidir. Orman Genel Müdürlüğü, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için Harçit Vadisi'ne 1. Dünya Harbi Kafkas Çepesi 100. Yıl Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı yapması takdirle karşılanmakta. Kültür ve sanat değeri yüksek bir mimariyle yapılacak Şehitler Anıtı, Panorama Müzesi ve Mesire Alanı'nda Kafkas Cephesi Harşit Savunması canlandırılacak. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nün Şehitler Mesire Alanı, şehit ve gazilerimize vefa borcumuzun ödenmesine, aziz ruhlarına Fatiha okunmasına vesile olacaktır. Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı'nı ziyaret edenler Harşit Irmağı'nın zaferler tarihimizdeki yeri ve önemiyle Tirebolu Harşit Vadisi, Erzincan'dan Bitlis'e kadar Kafkas Çepesi'nin savunma hattında verilen destansı mücadelenin tüm geçmişini öğrenecektir. 1. Dünya Harbi Kafkas Çepesi 100. Yıl Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı yapılacak Harşıtırmağ'dan sadece su değil, Türk İslam medeniyetinin ihtişamlı tarihi de akar. Gezip görenlere göz ve gönül ziyafeti sunan Harşıtırmağ dile gelir, size bu bölgelerin vakıf kültürüyle nasıl vatan olduğunu anlatır. Vatanınıza sahip çıkıp vakıfları koruyun. Âbı hayat olan suyun, ormanın ve vatanın kıymetini bilin." demekte. İstiklal şairi Mehmet Akif'in bu dizeleriyle bize seslenmekte. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ordu Danişment Gazi Hatıra Ormanı Türklerin Karadeniz'e ilk giriş kapısı Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'dır. Malazgirt zaferinde de Sultan Alparslan'ın en önemli komutanlarından biri olan Büyük Komutan Melik Danişment Gazi, Tokat Niksar'da kurduğu Danişmentli Beyliği ile 1105 yılında Ordu ve Giresun bölgesini vatan yapmak üzere, Seferler düzenler. Trabzon Pontos Devleti'ne karşı yapılan bu savaşta danışment gazi ve 6 bin askeri şehit olur. Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1500 rakımlı Perşembe yaylasında danışment gazi ve şehit askerler için devlet töreni düzenleniyor. Bu törenlere Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyaretçiler katılıyor. Danışment gazinin torunları tarafından Mesudiye'de kurulan emiroğulları beyliği, ordu ve Giresun'u pet ederek vatan yaparlar. Melik Danışment gazi ve askerlerinin şehit olduğu Perşembe yaylasının bulunduğu Canik dağları, dünyaca ünlü menderesler, orman gülleri, kayın ağaçları ve doğal güzelliklerle şehitlerimiz için birer abide gibi durmaktadır. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü danışment gazi ve şehit askerlerini unutmayarak Ordu Aybastı ilçesinden Perşembe Yaylası'na giden yol üzerinde danışment gazi Mesiri alanı oluşturup şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktadır. Aybastı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bu mesiri alanı muhteşem güzelliğiyle ziyaretçilerine göz ve gönül ziyafeti sunar. Bungalov evleri, restoranı ve piknik alanlarıyla doğa severlere hizmet veren Aybastı Kent Ormanı'nın adı Danışment Gazi Hatıra Ormanı olarak ilan edilerek Melik Danışment Gazi'nin adı yaşatılmaktadır. Tarihimizin dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı olan 2021'in devletimiz tarafından İstiklal Marşı yılı ilan edilmesi, milletimiz tarafından takdir ile karşılandı. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Giresun Platformu işbirliğiyle Sakarya Meydan Muharebesi'ne gönüllü katılıp destanlar yazan 42 ve 47 Gönüllü Giresun alaylarının Aziz hatıralarını yaşatmak için örnek bir çalışma yaptı. Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği Ankara Haymana Mangal dağında şehitler için anıt dikip hatıra ormanlığı kurması, büyük ilgi gördü. Çocukların istiklal marşımızı okuyup şehitler için fidan dikmeleri duygu dolu anlar yaşattı. Bu güzel vatan uğruna can veren aziz şehitlerimiz ve ecdadımıza vefa borcumuzu ödeyen orman teşkilatımıza teşekkür ediyor. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in gönül telimizi titreten istiklalimizin sembolü dizelerimizle şehitlerimizi